NFT olarak satılan en saçma şey hangisi sizce? Bir piksel mi? Bir tweet mi? Yoksa Hindistanlı bir öğrencinin kendi kendine çektiği selfie'ler mi? Bence bunların en saçması ruhunu NFT olarak satan öğrenci. Hollanda'da bir öğrenci ruhunu NFT olarak 350 dolara sattı. Yani ruhumu satacaksam 350 dolardan daha fazla etsin isterim değil mi?